Oh be Selamlar hoş geldiniz Hoş geldiniz Valla çok pat diye açtım Hazırlıksız açtım Ne bir şey düşündüm ne şey yaptım Evde çok fena bir şekilde moralim bozuluyordu ee, Biliyorsunuz akşam yayınlarını Bir süre şu an ara verdim ee, Çünkü o modda değilim o e, enerjide değilim. E, ve biraz daha sosyal medyada nasıl yararlı şeyler yaparız diye çocuklarla e, bir tık daha o tarafa bakıyorduk. E, BBL yayını da iptal ettik. Birinde Ali yayın açacaktı. Onu da iptal ettik. E, belli bir süre. E, böyle olsun istedim. Biraz da kendim evde dururken çok kötü... Hissetmeye başlayınca kendi kendime biliyorsunuz insanlar zaten yalnız başına düşünmeye başlayınca sağ olsun Özge çok destek oluyor ama ben böyle şeylerde çok fazla etkileniyorum. Ee, en son dedim ki açayım çetimle sohbet muhabbet ederiz. Belki daha farklı daha yararlı şeyler yaparız kararlar alırız. Ee, ki sizlerin de o tarz mesajlarını gördüm. Ondan dolayı e, bu sıralar biraz daha böyle çil. Biraz daha sohbet, muhabbet, zaman geçirmelik, kafa dağıtmalık. İzmir'den kardeşlerim de çok mesaj attı. Ee, bizi izliyorlar. <gülüyor> Ve bekliyorlardı. Ee, dedim okey öyle yapalım o zaman. Hem de ben de e, içimi dökmüş olurum. Beraber sohbetleşmiş oluruz. Yani çok fazla sinirlendiğim konular oldu. Çok fazla böyle kaldıramadığım konular oldu. Yazdım yazdım sildim. En son attığım tweet'i sildim. Yani çünkü e, totalinde hiçbir şey anlatamıyorsun insanlara. Ve biraz da e, sistem Twitter attım. Ondan sonra biraz daha bencil bir tweet attım düşündüm. Çünkü insanlar orada o dertlerle uğraşırken ben hala sosyal medyada birisi bir şey yazmış. Şu, şunu demiş bu bunu demişi e, İzmir'deki takipçilere gösteriyorum. Adamlar üzgünken katlarca daha fazla üzülüyor. E, o olmasın diye en azından o e, paylaşımları da sildim. Çünkü Instagram'da Twitter'da biliyorsunuz apayrı bir kitle daha var. E, pek buradaki muhabbetlere hakim olmayan. Ondan dolayı onları da biraz e, sildim. Dedim ki iç baba pat pat pat açalım yayınımızı. Sohbetimizi edelim. Karşılıklı içimizi rahatlatalım. Çünkü bu şekilde e, net olduk. birbirimize sürekli böyle davrandık. Onlar da anlayışla karşılar dedim bu aralar yani. Ee, herhangi bir yanlışım olduysa da kusura bakmayın arkadaşlar. Oradaki arkadaşlardan da özür diliyorum gerçekten. Yani tüm ee, orada yaşananlara ra rağmen biz bir şeyler anlatalım diye biraz daha sosyal medyada kafalar gitti falan. kusurumuza da bakmayın yani. Kalpler sizlere gelsin. Eyvallah canlarım. Chips ee, hoş geldin. Hoş geldin eyvallah. Chipsi falan izledim arada. Aynen. Arada bir Chips'e falan gittim böyle kafayı dağıtmalık. Ya ben ayrı bir etkileniyorum böyle şeylerden ya. Bununla ilgili yani bu ser o zaman benim sosyal medyada o durduğum kendinemiz üstlen tarafım değil de biraz daha Kemalcan parlak tarafım e, ortaya çıkıyor. E, sert de olabiliyorum, e, ters de olabiliyorum. Bu konuyla ilgili hassas durumlarla ilgili e, açık ve net bir şekilde de yazabiliyorum. Sonra düşündüm kendi kendime baba dedim yani adamların orada derde aparı biz destek olalım vesaire diye yapıyoruz. Okey. Bunun da eminim anlıyorlardır ama yani eee bu aralar salalım en azından. Bu aralar salalım. Zaten konuyla ilgili eee herhangi böyle yalan yanlış haber yapan ya da bu depremlere başka şeylere vuran eee saçma sapan konuşan insanlarla ilgili işlemleri devlet de eee yapmaya başlamış. Eee Ondan dolayı biraz da içim, gönlüm rahatladı yani. Çünkü en enteresan, en tuhaf tarafı onlar da. E, buralarda çok da bulunmadan biz ne yaparız? Bugün ne yapabiliriz? Yarın ne yapabiliriz? Sosyal medyadaki bu gücümüzü yani takipçilerimle birlikte, izleyicilerimle birlikte, e, ekibimle birlikte nasıl kullanabiliriz? E, biraz daha oralara kafa yoracağım yani. <gülüyor> hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ondan dolayı kusuruma bakmayın arkadaşlar. Gerçekten farklı şeyler bekleyenler de. Yani biliyorum. E, herkes o şeyi yaşayamıyor. Yani ben 99 depreminde de İstanbul'daydım. E, o şeyi herkes hissetmeyebilir. Ya da yaşı küçük kardeşleriniz de hissetmeyebilir ama. E, fazlasıyla e, kötü hissediyordum. Bundan dolayı bu tarz kararlar aldım. Yani herhangi bir. Orada şey durumu da olmasın yani yanlış anlaşılma durumu olmasın. <gülüyor> Depremi zinaya bağlayan e, Oros'un Twitter'daki yorumları ortaya çıktı. Şu dayıyı şöyle böyle yapsam diye. Aynen öyle neler neler yani. Neler neler yani. Harbiden neler neler. E, i̇şlem yapılmış ama. O kişilerle ilgili işlemler yapılmış. Ya hep, hep zaten bunu savunuyorum. Yani bu işin yani... Ben yani ne mesajlar aldım görseniz böyle var ya gerçekten yani bu işin en zor taraflarından biri de o galiba. Efe mi geldi? Efe'ciğim hoş geldin günaydın. Bu işin galiba en zor taraflarından biri de o. Ee, çok genel bir kitleye de hitap ediyoruz aslında. Her e, anlayıştan yani tabii ki bu olması gereken zaten. Ama e, o farklı düşüncelerden bize karşı farklı tepkiler gelince de gerçek anlamda ben kendi adıma söyleyeyim yıpranıyorum. Diğer arkadaşların da yıprandığını düşünüyorum ama ben biraz fazla kafaya takıyor olabilirim. E, çünkü hep böyle biraz da insancıl düşündüğüm için e, herkesle bir şey anlatma çabam. Bak bu öyle değil şöyle düşünelim bir de çabalarım vesaire oluyor. E, bu da beni çok fazla yoruyor. Yani bu yorgunluğun karşısında da e, aynı öyle gözaltına alınmışlar. Bu yorgunluğun karşısında da dedim açayım baba kahvemi koydum suyumu aldım. Sohbet ederiz muhabbet ederiz Zaman geçirmelik 2 hikayele oynatarız, bir şey yaparız Yoksa diğer türlü kafayı yiyeceğiz yani Ama akşam yayınlarına bir kısa bir ara verelim ee, Ali'nin yayını da Erteledik zaten bugün Ali yayın açacaktı normalde ee, Şimdi o durumlar olurken biz öyle eğlenceli Hayip yayınlar e, yapamayız ee, Ondan dolayı Yani BBL yayını için de aynı şekilde Ondan dolayı Biraz da e, erteledik onları Onun için de ee, ekstra anlayışınızı zaten görüyorum. Yani çok tuhaf şeyler. Ee, herhangi paylaşımda, yani Discord ile ilgili. Bu arada herkese çok çok çok çok teşekkür ediyorum. Yani zaten haberlerde de gördünüz bizim halkımızda bu olay var. Yani e, oradaki yardımları, il il başka illerden gelen destekleri itfaiye olsun. Ee, belediyelerin gönderdiği olsun Devletin gönderdiği olsun Ya da normal sivil insanlar olsun ee, Gidişini gördünüz ve bu Şey yapmıştık Discord'da e, deprem eşliğinde bir şey açtık En azından Discord'daki 100 bin 150 bin kişi hani Twitter'ında buradan paylaşıp RT'lesin Aynı şekilde ben de Twitter postları aldım Buradan e, RT'leyelim ve paylaşalım diye Gerçekten buradaki e, duyarlılığınıza da çok çok teşekkür ediyorum e, Çok güzel geri dönüşler aldım Yani almaya da devam ediyoruz ve Yapalım da buna da devam etmeliyiz Arkadaşlar ne olursa olsun e, Bu sayfada da e, Mesajlarınızdan ziyade e, Yardımla ilgili Onaylanmış e, şeyleri paylaşırsak Ben de aynı şekilde Twitter'ımda Instagram'ımda paylaşayım Bu da aklınızda bulunsun Ama mesaj kalabalığı yapmayalım burada ee, hepimiz zaten hep aynı fikirlerdeyiz. Ee, bunu hepimiz biliyoruz. Ben de biliyorum yani sizin ne düşündüğünüzü. Şu postu görmüştüm bak. Ya şöyle ee, enteresan bir şekilde. Bir şey paylaşıyorsun. He, konu ne olursa olsun hep bir taraf rahatsızlık duyuyor. E, bu bağışla ilgili olabilir. Bir yardımla ilgili olabilir. Yani aldığım e, şeyleri biraz daha sizinle paylaşayım, karşılıklı konuşalım falan amaçla açtım zaten. E, yani en basitinden çok güncel böyle. Hani yaş olarak da bize yakın insanlar olduğu için çok garibime gidip nasıl olabilir yani bir insan nasıl böyle düşünebilir e, tarzında düşündüm hep. Yani adam yani sen ne gönderdin, işte sen ne kadar attın, bana doğrudan bir ekran kartı çözsene, boş işlerle uğraşma falan gibi. E, mesajlar aldım. Onu geç e, İzmir depremiyle ilgili bu kadar ilgileniyorsun da şu depremle ilgili buradaki olayla ilgili niye bu kadar ilgilenmedin gibi mesajlar aldım. Yani hiç bizi takip etmediği o kadar belli ki. Yani olay sadece ne biliyor musun? İnsanları birbirine düşürmek. O yani gelsin bana o postun altında bana yorum atsın. Ben de onunla bir tartışayım. Gideyim şuraya da şey söyleyeyim. Bunu da huzursuz edeyim. Şunu da rahatsız edeyim. Yani gerçekten tek amaç bu. ya yani neler neler ya. Yani ap alakasız böyle. İzmir depremiyle ilgili böyle oldu da. Van depremiyle ilgili ne atmıştın Falan gibi sorgulayanlardan tut. Yani çok üzüldüm ya. Harbiden çok üzüldüm. Yani bu bana söylenmiş ya da size söylenmiş şu bu falan değil. Böyle zihniyetlerin oluyor olmasına çok üzüldüm. Yani bu dönemde. Yani gerçekten şok oldum yani. Bu kadarını da beklemiyordum. Çünkü bu durum en azından apayrı bir durum. Yani ne bir... Şu anda siyaset yapılacak. Ne bir konu hakkında bir şey yapacak. Yani burada saf 3 gün 5 gün daha insanlar enkaz altından çıkartılırken. Biz ne yardım yapabiliriz ve ne yapabiliriz diye düşünecekken. Hala diyor, adam bana diyor ki. E, e, yardımla ilgili bir şey paylaştım. Şuraya da bunu gönderebilirsiniz. Destek vesaire Kendimiz de paylaştık. Çocuklar da paylaştı. Ekip olarak paylaştık zaten. Adam diyor ki. E vergilerim ne oldu? Ya baba. Şimdi. Şimdi. Ben mi alıyorum vergiyi? Beni bu konuda neye sorguluyorsun? Ya da şu an mı sorgulaman lazım? Hani bunun mu şu an konuşuluyor olması lazım? Ben yani gerçekten anlayamadım. Hani böyle şok oldum ya. Real anlamda şok oldum yani. Ama inadına da inadına da sizin mesajlarınızla, desteklerinizle ee, yapacak hiçbir şey yok. Bu insanlar kendini geliştirecek aga. Yani yapacak hiçbir şey yok. Bugün yanlış düşünebilirler. Onları da ötekileştirip ulan mal avel bilmem ne siktir git sen de şurada git buraya git dışarıda dur yapılacağına bu insanlarda yavaş yavaş kazandırılacak en kötü halde hepinizde olmuştur bende de olmuştur bir konuyla ilgili geçmişte ne kadar cahilce düşündüğümü düşünmüşümdür adam en kötü onu kabullenecek diyecek ki bu konuyla ilgili böyle cahilce düşünmüşüm harbiden yani burada biraz daha ötekileştirmek yerine daha bağlayıcı olursanız kendi takipçilerim için bahsediyorum zaten Birçoğu öyle. Onu da gördüm. Hepiniz bir şeyler anlatmaya çalışıyorsunuz. Ama bu böyle gelişecek. Yani sen anlatacaksın, ben anlatacağım. Yani hani herkese değiştiremeyiz tabii ki. Her zaman da farklı şeyler olacak, farklı düşünceler olacak ama bir insansa bir insana yani hani iyi düşünce anladın mı? Onu kötüye etmektense iyi düşünce, düşman etmektense daha dostça bir yaklaşım en azından bu konularda. Yarın bir gün sonra ee, herkes sorsun. Ne ne oldu? Nasıl oldu? Ee, bizim şunumuz nerede? Bu paramız nerede? Bu ya ne oldu? Şuna ne oldu? O zaman sorgulansın. Ama bugün olmasın yani. Bugün yapılmasın yani. Ya da bunu benden sorgulama yani. Bununla ilgili ben bir şey yapmıyorum. Yani diyorum ya adam hani alakasız böyle vergi yani ödediği vergiyi bana soran var ya. Oradaki paylaşım. Be benim paylaşım da şu. Yardım edelim. İşte şu mesaja gönderince 10 TL yolluyorsun falan gibi bir paylaşım yani. Hani Neler neler neler neler gerçekten bu işin en e, şey tarafı tüm influencer arkadaşlarım da var chatte Emreciğim hoş geldin bu arada. E, gerçekten psikolojik yani sadece psikolojik. E, bunu da bir kez daha anlamış olduk. Ama neyse ki şanslı bir ad adamım. E, böyle bir kitleye sahibim böyle bir chat var. E, gerçekten kimseyi ötekileştirmeden e, düzgün bir şekilde anlatıp önem verip karşısındaki bir şeyle karşısındakine bir şeyleri aktarmaya çalışan ve aktarabilen e, insanlar var. Bunun için de ayrı memnunum. Chat'teki diğer arkadaşlar da sinirlenen, işte hakaret eden diğer arkadaşlara da e, emin olun oradaki birçok kişi mesajlarınızı görüyor ve buna da artık kafa takmaya başlıyorlar. E, en azından oradaki insanlar için o siniri yapıp o kavga pozisyonuna düşmeyin. Çünkü cidden e, Be o insanların beklediği bu. Yani kavga edelim. iki taraf birbirine düşsün. Bilmem ne olsun şu bu. Falan anladın mı bu muhabbetler? Ee, Sikinin keyfine bak abi. Takma bunları. İmkanı yok. Bak ne söylersem söyleyeyim benim için yalan. Yani cidden ben şimdi desem ki ya benim için umurumda olmaz şöyle böyle falan filan. Ee, arkadaşlar bu da bu yani bir story sonrasında kaydırmalı bir şeyler falan filan assam. Yani gerçekten kendimden soğurum o gün. Kendimden soğuduğumda da bu niye yaşıyorum gider anladın mı? mesele yani hani insanız insanlığa e, faydalı olmak için varız totalinde ki e, kötü insan olarak anılmamak için iyilik yapmana gerek de yok yani kötülük yapma yeterli aslında bu kadar sadece bunun şeyi bu kötülük yapmasan flex zero yani hiçbir şey yok anladın mı yani nötr ama yani kötülük yaptığında kötü olarak anılıyorsun. Yani iyilik yapmıyorsun bari kötülük yapma. nötr kal bari yani. Hani çok enteresan. Harbiden çok enteresan. Bende olmuyor ya. Harbiden bende olmuyor. Takmayayım falan filan muhabbeti bende yalan kalıyor yani. Takmıyorum. Bir saat geçiyor. iki saat geçiyor. Bir şey daha görüyorum. Sinirleniyorum. Bir açıklama görüyorum. Sinirleniyorum. Bir hamle görüyorum. Sinirleniyorum. İnsanların oradaki apayrı dertleri varken vesaire... Bizim ülkede aile yapısı cidden ee, böyle cahil insanları görünce burasım geliyor? Yani işte bu değil ama çözüm yani oradaki şiddetle karşılıklı gerçekten istenen bu çünkü yani o, sen ona düş, o sana düşsün yani bir hırgür kavga bilmem ne meselesi e, oradaki insanı görünce o İzmir'deki insanı bir düşün bir de aynı bu sosyal medyada bu muhabbetleri görüyor sen de görüyor onda görüyor bende görüyor yani adam bu kadar kötü durumdayken. Üstüne bir daha kötü bir şey daha düşünüyor. Niye böyle diye düşünmeye başlıyor. Baba adamın derdi zaten şu an apayrı bir şey. Yani o adamları da küstürmemek lazım anladın mı? Dönüp bu e, ülkeye, insanlara, insanlığa diyeyim daha doğrusu. Tüm dünyaya. <gülüyor> Harbiden öyle yani. Tabi canım şu an apayrı psikolojik. Yok Kaç tane artçılarla birlikte kaç kere sallanmışlar. Doğruluk payı ne kadar bilmiyorum. 400 vesaire yazıyordu insanlar. Minik minik depremlerle birlikte. Sabah olmuş bir tane daha 4.5 vesaire. Yani o psikoloji şu an apayrı psikoloji. Yani ve bunun hani e, önlemleri vesaire Şu an anlık olarak buna yapılabilecek bir hamle çok az. Sadece günlük olarak alabileceğimiz hamleler var. Ama bu yani geçmişten günümüze hala bak orada neler oluyor. Acaba hala İstanbul depremi konuşuluyor. Şu bu konuşuluyor. Eee ki kaç milyon insan yaşıyor burada acaba buradaki efekti ne olurdu? Yani artık harbiden iş, işten geçmeden önce ee, önlemleri almamız lazım yani. Burada muhabbet şey değil. Ya ben şimdi rahatım şurada bahçeyi çıkarım kaçar giderim eyvallah. Değil buradaki muhabbet. Ben bunu yaparsam o gün işte yani hepiniz beni takipten çıkın silin bir daha da yüzüme de bakmayın yani. Zaten o zaman kendimi kaybetmişim demektir bu. Yani... Ee, yapamam. Öyle bir şey yapamam. Bunu düşünmeden de yapamam yani. Harbiden de öyle yani. Kendi içinde de. Ee, şöyle bir aynen. Az önce şeyde Twitter'da gördüm de indirdim. Önemler de Burada ee, Gördünüz. senin kurtarıcısını tanıyalım. Ee, Buse Sanırım şeydi değil mi? Ben kedi Sesi çıkartayım. O durumdayken Akıl veriyordu. Ben kedi sesi çıkartayım. Ee, köpekleri gönderin hani yerimi bulsunlar. Değil mi? E ee, sesleri daha iyi duydukları için buse kedi taklidi yaptı. Kaybolan kişileri eşyalarındaki kokularından bulabilirler. Ee, burada eğitim almış köpeklerle ilgili bir şey yapmışlar. Ee, 4 metre derinlikteki insanın kokusunu alabilirler. Ödüllendirilecekleri için azimle arama yaparlar. Yaklaşık 220 milyon koku reseptörüne sahiptirler. İnsanda 4 milyon Üzerinden 4 gün geçse de 160 kilometreye kadar iz bulabilirler. Henüz yavruyken yapılan özel testlerle seçiliyorlar. Temel itaat eğitimi ile basit komutları örtürler. İz sürülebilir ve doğal tehlikeleri bildirebilirler. 2 yıllık yoğun bir eğitim sürecinden geçerler. Diye bir bilgilendirme de yapmışlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Annesi vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Kemal abi iyi diyorsun ama ee, anlatmak isteyince de dinlemiyorlar ki öğrenmeye açık insanlar değiller. Genel olarak böyle bir kısır döngüye düşüyoruz. Ama bu zamanla olabilecek bir şey. Yani sen de öyle olacak. Onda öyle olacak. Bunda öyle olacak. Şunda öyle olacak. Yani buradaki biraz daha açık zihinler hani ee, daha bu ne denir ya? Hani bu Büyüklük bende kalsın muhabbeti var ya Yani gerçekten belki de bugünlük Büyüklük sizde kalsın Anladınız mı? Yani hepinizin yaşadığı Olmuştur. Gerçekten hepinizin yaşadığı Olmuştur. Bir gün çok e, Hani Tuhaf bir şey savunup ondan sonra Lan niye yaptım ki bunu hani Çok da cahil durdum orada vesaire gibi Bir düşünce olmuştur. Yani bu hissiyatı yaşatmak Önemli. Yani oradaki hoşgörü Önemli. Aynen öyle. Aynen öyle Yani herkes hoşgörülü Olması lazım bu konuda bütün algıları kapalı ama zamanı e, her deprem olduğunda olmamalı. Aynen öyle. Tam olarak bahsettiğim de bu. Ya da kötü olaylar olduğunda, insanlar zarar gördüğünde. Ya da herkes için söylüyorum. Bana o mesaj atanlar için de söylüyorum buradan. E, kendi ailenizde ya da kendi çevrenizde bu olaylar olduğunda düşünmemelisiniz. O zaman gözünüzden yaş damlası akmamalı. Yani eğer insansanız buradaki insanla en azından bir minikle empati yapıp yani ee, o duyguyu bir yaşayıp düşünmeniz lazım. Yani bana olsa ne olur diye düşünmek bile bencillik gibi geliyor bazı durumlarda bana. Çünkü onun yerine düşünüp ona ne olsa ne olur düşünmen lazım. Çünkü o da bir insan yani. Burada bunu, tüm hepsini bunu yaşayanlar insan. Hani çok apayrı şeyler duyuyorum. Apayrı şeyler okuyorum. Çok çok fazla moralim bozuldu günlerdir ya. 15 gün içinde bir daha aynı şiddette bekleniyor diyor uzmanlar Kemal abi. Ben de benzeri şeyler okudum. Bir e, tarafta şey diyor. E, aynı boyutta bir deprem olmaz ama artçılar olur orası için diyor. E, yine bir e, profesör doktoru e, izledim jeoloji. Hani İstanbul'da yakın bir e, dönemde 7 ile 10 arasında olması imkansız ama 20 yıl 30 yıl içinde olacaktır diyor. Ama bir tarafta çok yakın dönemde olacak çünkü bu fay hatları birbirine dirsek gibi temas halinde o onu tetikliyor vesaire diyor. Hani fazla bir enerji dağılımı oluyor şu anda vesaire diyor. Ee, ondan dolayı tam netini bir türlü anlayamadım yani. Çünkü doktordan doktora da değişiyor bu profesörden profesöre de. Eyvallah Purple'cığım hoş geldin. Nasılsın? Geçmiş olsun bu arada. Purple Bix'i de bak bunları yaşayandan biri yani. <gülüyor> 40 günlük fay hattı kırılmasıyla oluşan deprem 6.6 işte. Hala devam ediyor değil mi? Bugün öyle birçok mesaj aldım. 9-10 gibi. <gülüyor> Arkadaşımın eniştesi bu su kazan canlı kurtulamadı. Çağlar'cım başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Ya bir sayfada tüm işin 8 büyüklüğünde deprem olacak. Ya işte bilgi kirliliği de şu an çok fazla ya. Ondan dolayı bir türlü bir şey hani ayıkamıyorsun yani. Burada doktorları mı dinlemek lazım tam olarak yani e, açıklamalara bakmak lazım. Bilgi kirliliği çok ama yani oradaki her şeyde yani aptal saptal paylaşım yapanlar bile var. Denk gelmişsinizdir zaten. Aynen 51'e çıkmış 51'e çıkmış ee, Şeyi gördüm mesela o artçıdan sonra yıkılan binalar var onlarla ilgili araştırmalar vesaire başlanmış galiba ee, Yine ne kadar doğru bilgi kirliliği mi yanlış haber mi doğru haber mi bilmiyorum ama e, Demirde eksik e, kullanılan eksik malzeme vesaire gibi haberler gördüm ee, Yine doğruluk payını bilmemekle beraber yani birinin alt tarafı depo olarak daha fazla kullanabilsin diye kolonları falan yıkmışlar. Yani normalde kolonu zemine güzel bir şekilde hazırlanmış bir bina var. E, depoda yer olsun. Orayı da kullanabilelim diye o kolon falan yıkılmış. Öyle haberler gördüm. Ne kadar doğru bilmiyorum. Yani bunların hani nasıl olacak artık İstanbul'daki kaç milyon ev vardır? Kaç milyon insan yaşıyor? Kontrolü nasıl olacak? İzmir'deki tekrar nasıl olacak? Yani... Yapılanı onarmak e, Değil bence biraz mesele Tabii ki de burası çok çok önemli ama e, Zaten orası Hani başımızın üstüne Zaten hepimizin milletçe yapması gereken bir şey Tüm dünyanın bu konuda yardım etmesi Gerekiyor Her, Hangi ülkede olursa olsun ama Buradaki muhabbet biraz öncesinde önlem almak Çünkü bugünden sonra oradaki Ailesini kaybetmiş belki çocuğunu Belki babasını kaybetmiş insana Dünyanın en güzel evini ver e, Yani Yani Yerini tutmayacak. Hiçbir türlü tutmayacak. yani he, O ki o zaman olmayacak kimse. Böyle bir seçim sunulsa zaten herhangi birinize sunulsa. Zaten herhangi birinize böyle bir seçim yapmayacaksınız. Ama ondan önce e, önemli olan başka şeyler var yani. Şimdiden bu önlemlerin alınması <gülüyor> gibi. Abi yalan bilmiyorum ama bir müteahhit Erzincan depremde ölmüş. Hocanın adına ne yapalım sonra. aga işte. Ee, hadi biz atlattık bir şekilde. İstanbul'da o deprem, deprem illa olacak. O zaman ne yapacağız? Yemin ederim kafam sürekli orada. Öyle Purple. Harbiden öyle. Yani biz atlattık bir, hadi bir şekildeyi bile bir türlü kabullenemedim ya kaç gündür. Bir türlü bunu bile kabullenemedim yani. Ee, bunu söylüyor olmamız bile, bunu kabulleniyor olmamız bile bana çok yanlış geliyor. Çok çok yanlış geliyor yani. Yani bugün değil, yarın değil belki ama hani belli bir yerden sonra bunların gerçekten e, halk olarak talep edilip bu evlerin, binaların vesaire hani nasıl yapılıyorsa araştırılması lazım yani. Şu anda İstanbul'da önlemlerin alınması gerekmiyor mu abi? Tabi ki de gerekiyor. Yani bununla ilgili işte dün e, birkaç konuşmada gördüm. Başlanacak zaten vesaire diye. Umarım en kısa zamanda olur yani. Ama bu olay işte öyle bir olay değil. Hani ya burada şu oldu ona göre bak şurayı hemen yapalım. Eksiğimiz buymuş vesaire gibi bir olay değil. Eksim bu olduğu zaten biliniyor. Bugünün beklenmemesi lazım. Bugün gelecek çünkü yani. Bu şey bir olay değil ki yani. Coğrafi olarak yani bunu herhangi bir böyle ilk okul ortaokul lise eğitimini almış. Herhangi bir insan ee, biliyor. Hani depremin ne olduğunu Nasıl bir şey olduğunu e, ne, ya da Türkiye'deki geçmişini bırak hadi okumamış bir insan bile Türkiye'de geçmişte olmuş depremlerden yine biliyor. Ama nasıl oluyorsa öyle tuhaf bir şey var insanoğlu işte en e, büyük galiba eksi tarafı da artı tarafı da bu. Her şeyi çok çabuk unutabilmesi nasıl oluyorsa bu olayın üstünden mesela 5 ay geçiyor insanlar hiç hani oralı bile olmayabiliyor yani takip olana kadar ee, sen bunu diyorsun Kemal ama her deprem sonrası bunu yapacağız diyorlar ama bir süre sonra unutulup gidiyor tam bahsettiğim bu işte yani ee, bak abi insanlarda hata var kentsel dönüşümü sırf daha fazla daire vermedikleri için kabul etmiyorlar inatçılık yapıp reddediyorlar bu da çok yanlış aynı aynı şekilde bu da çok yanlış yani <gülüyor> Tabii ki canım. Aynen öyle. Yeni yapılan plazalar bile ya. Bunun eski evle de alakası yok. Yani bu yeni yapılan evlerde de öyle. Hani darma duman olmuş. Bazı şeyler var. Onları gördüm. Ee, bazı evler var. İsyan edilmiş falan ama şey gibi bir açıklama gelmiş. Yani sadece burada yıkılan şey yani iç görüntüler falan gördüm evlerden. Herhangi bir şekilde ev yıkılmamış. Kolonlara bir şey olmamış. Ee, dik ve sağlam bir şekilde duruyor ev. Ama içerisi e, yıkılıp dökülmüş. Burada biraz daha şey deniyor yani o dökülen şey tuğla ve yani depremin etkisiyle olan bir şey ama kolonlarda bir sıkıntı yok yani ona da ee, bilmiyoruz işte bu konuyu da bilmiyoruz bir tane çünkü birisinin çıkıp bunları belki de öğretmesi lazım bize anladın mı? Ne kadar böyle ne okumuş olursan ol ne kadar internette olursan ol çünkü bir bilgi, bilgi kirliliği var ya ortada bir de. Bir doktorla bir doktorun da dediği tutmuyor ya birbirine. Hangisini düşünce yani şeyi seçiyorsun ya kafamda. Ben onu dün fark ettim. Ya bu bana daha yakın geliyor. Buna mı inansam? Hani e belki de diğeri ama hani onu bile şey yapmıyoruz ki çünkü biri olacak diyor devasa bir deprem daha. Biri diyor imkanı yok diyor. Olmayacak diyor. Biri de bundan bir hafta önce aslında haber vermiş oluyor. Yani bak büyük bir deprem geliyor arkadaşlar diye. Ama mesela 600 like almış. 20 tane de retweet almış. Bitmiş gitmiş. Anladın mı yani? Evet inanmak istediğine inanıyorsun. Ve bu da insandan insana değişiyor. Biraz daha böyle e, önemseyen ya da daha paranoyak düşünen insan. Bak olacak deprem diyor. Biraz daha rahat düşünen. Ya olmaz diyor. Bir şey olmaz diyor. Olsa da diyor ne olacak diyor falan yani. Japonya içine ee, baktığımız zaman adamlar depremlerde çok rahat takılıyorlar. Raylı sistem oldukları için keşke bizde de böyle olsa. Hiçbir zaman rahat takılmıyorlar aslında. Çok çok fazla ee, baktım ama dediğim gibi raylı sistemlerin ee, çok fazla etkisi var. Hatta bir önceki oturduğum evde benim raylı sistem bir evdi. Eee, ama yani bunun için her şeyin sıfırlanıp yeniden yapılıyor olması...